Yalanlara doğrucu yüz hepimiz bir lanet var ellerim içindeyken bu cebimin bu lanet benim lehime gibi gibi iyi fırlatıp attım bırakmamam gereken kalemim daha değil daha yorulmadım yeni baştan başladım müzik ayartı bu yüzden kafamı Hep içime atamam ya sorunları yanarı için bu ara para için gülümsen kadar iyi bu tasa değil tasarı gözlerim ışık başarı saçar yazarım açarım içimi kağıda Kapa değilim kafam dolar yakarım arada sigara çünkü içimiz susar gözlerimiz ağlar Hayat puzzle gibi gün geçer ve parçalar eksik Yanılmadım anlatırken anladı hepsi, hepsi. Ya da ben öyle sandım sanırım müzik benim hayatım ah top Uzaktayız hedefim hedefinden farklı sana uzak kalır Çünkü hayat sadece bir kere bir şans tanır Başkası konuşur yerinize susarsanız Siz biraz daha kafa bulandırır Oynadım tüm hayatımı müziğe kumar sanıp Hayallerim bedenimle hedefe uzanmadı Kaybedersem tutuşurum içinde bu lavlarım. Kaybolmuşuz içinde planların. Akıt acınacak haline gülersin mizah sanıp Yarınlara hevesliyiz ne saati ne dakikası veririz ömrü Başarıya ulaşmak için gönlümde burjuva var yapmacıktan amaçlar için Yanımda kalanlar için yarınlar kafamda gibi Yazıp da bırakmam öyle müziğim kazanmak için Yarınların elde değil ne anlattığım belli mi sence Giderim nefesi alamadan dünya beni derdi de yiter su Gözlerim yukarıda her şey yerli bir olur ve dünyanın gökleri yerde Yarınlarım elde değil ne anlattığım belli mi sence? Giderim nefesi alamadan dünya beni derde yiterse uyandı bu rüyadan Gözlerim yukarıda her şey yerli bir olur Ve dünyanın gökleri yerde Hecelerim kararıyor git gide de Hayallerim paralıyor umutlarım ve adım var Konuşmadan sorunlarım yayılmaz ne doğru Sandıklarım yanlışı seçer meleklerin kanadından Vesetmem adamımda cesetler aramızda Ne kaçarız kaçarızlar kafesler kapanırlar Değildi kararında mahkumları sayarızlar Edemez denedikçe açılacak yaramız var Hepsi kendi kanımızdan vazgeçenlerin Gökyüzünü deler geçer her hecen Benim bir gün yolum kesişir geri terk eden gelir Suretimiz satır dert edenleri Geleceği, umutlarım korur beni Bırakmadım kılıcımı, savaştım ve sonuç benim problemim Kazanmadım, kaybetmedim, alışmadım Koşup geri, bu yol gibi uzadım ve geçip gittim mezosteyi Ne ara ne sor beni, bırak kendimle yüzleşeyim Babam öldüğü gün aldılar, her sevinci, her şey Her yıkıntı, her bir şehir, umrumda mı külden evi merkez yanımdan giderken öğrettiler gülmemeyi Gündemeyi, hangi popçu, hangi rapçi gözbebeği Hangi ressam çizebilir görmeyene görmemeyi Hangi öğretmen öğretir, öğrenciye düşünmeyi Hangi giden anlatır ki asla geri dönmemeyi Fazla tema varsa Çünkü ben ta kendisi Edward Mordrekin Yaklaşmadım çıkara gözlerimdeki karar Ruhum değil öleceğimi sözlerimdir yıkanan Zirveye ulaşmalıydım girmeden bu mezara. mezara Kimsenin gölgesinde kalamam Yarınlarım elde değil ne anlattığım belli mi sence Giderim nefesi alamadan Dünya beni derde yiterse uyandı Gözlerim yukarıda her şey yerle bir olur ve dünyanın gökleri yerde Yarınlarım elde değil ne anlattığım belli mi sence Giderim nefesi kalamadan dünya beni derde iterse uyandım bu rüyadan Gözlerim yukarıda her şey yerle bir olur ve dünyanın gökleri yerde